Herkese merhaba arkadaşlar. Mehmet kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu cümleyi söylemeyeli yani bayağı oldu 6 ay oldu 7 ay oldu. Neyse konumuza gelelim bugün arkadaşlar sizlere sunucumda yaptığım bir bedava nitro çekilişinden e, bahsedeceğim. Neyse mesaj geldi. Ee, bu aslında bir tane iki tane çekiliş bir tane değil. Bedava Nitro ve Game Pass çekilişi isterseniz hesap olarak isterseniz kod olarak veriyoruz arkadaşlar. Hani kartı olmayanlar için böyle bir şey yaptık. 10.80'lik biliyorsunuz bir ücret var. Bu Nitro'yu almak için aslında anında iade ediyor. Ama yani bu paranın da kartımızda olması lazım. Neyse. Şimdi bu Çekilişe nasıl katılabilirsiniz onu göstereceğim. Açıklama kısmında arkadaşlar sunucum adı altında bir link var. Bu linke tıklayarak sunucuma geliyorsunuz. Buradan emoji basıp kayıt alıyorsunuz. Ardından buradan geldiğinizde şuradaki kanallar falan filan okuyabilirsiniz. Çekiliş kısmından çekilişe katılıyorsunuz. Ben odayı gizlendim bu video yayınlandığında oda herkesi açık olacaktır. Buradan 5 gün sonra yani gördüğünüz gibi bitiyor. iki tane kazanan var ve Discord 1 aylık burslu nitro ve 2 aylık Game Pass Ultimate. Şimdi bu çekiliş bittiğinde kazananlar benim DM kutuma yazması gerekiyor arkadaşlar. Eğer cevap vermezsem bana Instagram adresimden. E, ulaşabilirler veya steam profilimden ulaşabilirler Arkadaşlar Bir önceki videoda zaten MSI videosunda bu linkler mevcut oradan bakabilirsiniz Dediğim gibi böyle yaparak çekilişe katılıyorsunuz arkadaşlar Görüşmek üzere kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın Hoşçakalın Bay bay